Bait. Bu kelime size ne çağrıştırıyor? Pek hoş şeyler çağrıştırmadığı kesin. Uzun zamandır birçok YouTuber'ın kullandığı bu yöntem çoğunlukla tutar ve insanları videoya sokar. Çünkü insanları o videoya tıklatmak önemlidir. Çoğunuzun düşündüğünün aksine YouTube'daki en önemli şey like ve abone değildir. Videoyu tıklayıp izlemektir. Tabii ki de like ve abone önemlidir ama biri sizin videonuzu tıklayıp izleyip like atıp abone olduğu zaman etkileşimleriniz artar ve videonuz daha çok insan ödelilir. Aynı şu anda bana yapacağınız gibi. Her neyse bu konudan çok fazla sanmadan ne diyorduk? Aa evet clickbait. Bunu hemen hemen bütün youtuberlar yapar. İşte video başlığına devasa slime yaptık yazar. Video tam bir yalanıysa kafasını büyütür falan böyle işte arkaya bir ev koyar. ev ee, böyle tamamen slime kaplanmış falan. Ama videoya girip izlediğiniz zaman videonun sonunda yapılan slime'ın ancak bir metre olduğunu fark edersiniz. Bunlar hep izleyiciyi orada tutmak için taktiktir. Ama şunu unutmayın ki clickbait ile yalancılık arasında çok ince bir çizgi vardır. Eğer tamamen yalan söylerseniz bu sizi safkan bir ucube yapar. Bu yalan söyleyenlerin hepsi günümüze kadar YouTube'dan silinip gitti. Hiçbirinin kanalı kalıcı olamadı. Bir tane hariç. Ben şahsen daha önce YouTube Türkiye'de bu kadar ucu bu kadar yalancı, bu kadar kel başka bir YouTuber daha görmedim. Şöyle anlatayım. Şimdi şu çizgi filmi biliyorsunuz değil mi? Esrarengiz kasaba. Esrarengiz kasabanın ismini aklında yaz. Sonra bu kelimenin sonuna uzmanını çak. Çaktın mı? Çok güzel. Kasaba yerine de bir koy. Koydum bu. O YouTube kanalının ismi işte. E tamam ben bu kadar anlatmak için zahmete girdim de. Neden direkt kanalı gösterip bir görseller kullanmıyorum? Çünkü öyle gerekiyor. Neymiş efendim? Hedef göstermiş oluyormuşum öyle. Daha önce böyle bir işten başım ağrıdığı için artık daha dikkatliyim. Alın sizi 2023'te Türkiye Adaleti'yle ile eleştiri. Her neyse anladığınıza göre ben direkt konuya dalıyorum. Şimdi çoğumuzun çocukken izlediği Disney Channel kapandı. Kapananı ne kadar oldu bilmiyorum. Bir yıl kadar oldu galiba. Ve Disney Channel'ı kim izler? Basit. 6-12 yaş arası çocukları izler. Eee ne oldu bütün sevdikleri çizgi filmler? Bitti ve bu dallama da ortaya çıktı ve kendi kendine YouTube kanalı açıp küçük çocuklara dedi ki Arkadaşlar siz istirahatta kalın ya ben Disney Channel Türkiye ekibindenim tek tek bütün çizgi filmleri geri koyup kanalı tekrar açacağım Allah Allah ya Allah'ın işine baksana sen aynen kanka ben de İBB otobüsüyüm ve bence benim dediğim daha inandırıcı ama bakın abi kanalın içini görmeniz lazım her şey o kadar klinç ki mesela eleman bir haftada bir haftada bir video var Disney Channel açıldı diye başlık gelmiş tam yılları falan hep aynı adam bir bir haftada bir aynı videoyu yatıyor. Ama bak öyle değişiklik falan da yok ya. Bütün videolarda aynı cümleleri değişik versiyonlarda kuruyor. Anlatıyor ve diyor ki. Arkadaşlar Disney Channel'ı açıyoruz. Birkaç tane çizgi film kaldı. İşte şu zaman açılacak bu zaman açılacak. Her videonun konusu aynı. Ve sonra da bundan para kazanıyor. Yani abi bu videolardan ne kadar kazanıyor bilmiyorum ama. Adamda hiç utanma yok. Ya hep mi aynı şey olur ya? Bir de işin üzücü çocuklar da buna kanıyor ha. Delik bildiğin küçük çocukları sömürerek yalan söyleyerek para kırıyor. Ve biz eskiden en fatura severdik değil mi? İşte ne bileyim Enes Batur küçük çocukları diyordu ya ailen falan işte Bizde çocukları kandırıyor muhabbeti falan yapardık ya Abi bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmez ama Enes Batur'un hakkını yemişiz lan En azından adamın bir sunduğu bir işilik vardı Bu herifin yok yani adam yalan söyleyerek para kazanıyor Bu nedir arkadaş ya En sonunda geçenlerde benim gibi dayanamayan sinema üstüne olan bu kanal Yanılmıyorsam bu kanal attığı topluluğu silmiş kim attıysa Topluluk atmış ve demiş ki bu herife kanmayın bu herif yalan söylüyor Millette anca öyle uyanmış Gitmişler bu adamın yorumlarına saldırmışlar Bu da yeter diye video çekmiş Ya kıyamam ya Üzüller mi seni agucuk, agucuk. Cidden bak şaka yapmıyorum ha Adamın bu kadar geniş olması midemi bulandırıyor Yanını bir üstebeye taşımış herif dinle Channel'da çalışmadığını kanıtlamak için uğraşmayacağım Ve herhangi bir argüman sunmayacağım Çünkü bunun yalan olduğunu anlamamak için 9 yaşında falan olmanız gerekiyor Rica ediyorum gidip bir adamın kanalına bakın ya Çıldırırsınız Adamın bütün videoları clickbait ve yalanlardan oluşuyor. Yok şu çizgi filmdeki Türk kahraman varmış Onu öğrenmek için giriyorsunuz Yok bu film şu zaman çıkacak Böyle tamamen alakasız random bullshit videolar ya İşte ne bileyim alakası bir şey doğruymuş gibi Anlatıp oradan izlenme kasmaya çalışıyor Ve tabii ki de en klasiği Disney Channel'ı açtık bir de şu çizgi filmleri getirdik Giriyorsun ne söylediği anlaşılmıyor falan Yok bu arada ironi yapmıyorum Harbiden ne söylediği anlaşılmıyor Elif'in Türkçesinde genel olarak bir gariplik var Harbiden böyle yamuk yumuk konuşuyor Görmeniz lazım ya Çözemedim mi gerçekten Peki ya ne yapacaksınız bu konuyu ile alakalı. İçinizden gidip yorumlarda herife söylemek mi istiyorsunuz? Varsa işinize böyle bir şey yapmayın. Hem dava edilebilirsiniz hem de adama etkileşim verirsiniz. Para kazanır böylelikle. Sadece videoları yanıltıcı içerikten raporlayabilirsiniz. Ki işe yarar mı bilmiyorum açıkçası. Etrafınızdakileri falan uyarın işte ya. Bu adam yalan video yapıyor falan diye ne bileyim. Neyse bugünlük benden bu kadar. Like, yorum, abone falan atarsanız işte siz bilirsiniz. Takılın. iyi olur. O zaman kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.